Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı T.Y.T. IT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açı konusundaki pusula testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Pusula sorularında genelde kırmızı olan çizgi kuzeyi mavi olan çizgi de güneyi verir bize. Genelde kuzey çizgisiyle ilgili yorum yapacağız ya da bir üçgen rastgele çizin dediği zaman kuzey çizgisini şöyle çizersiniz arkadaşlar. Kuzey çizgisinin bu olduğunu şu şekilde gösterirsiniz. Şimdi burada şunu demek istiyorum. Genelde de kuzey çizgisi de soruda da belirtilir. Yani kırmızının kuzey olduğunu bilin diye de bir şey söylememiz aslında yanlış olur. Ve burada şuna dikkat edeceksiniz. A'dan B'ye giderken bak B'ye yakın olan tarafta bak şu sarı bölge isteniliyor bizden. B'ye yakın olan taraftan saat yönünde gittiğin zaman 40 derece gittiğin zaman kuzey çizgisine ulaşacaksın. Olay bu. Bu yan çevrilir işte sağa çevrilir sola çevrilir bilmem ne olur. Bu mantık her zaman tutar. Bak A'dan B'ye giderken B yakın tarafta saat yönünde hareket ettiğinde nereye ulaşacaksın? Kuzey çizgisine ulaşacaksın 40 derece gittiğinde. O zaman hadi bakalım bunlardan hangisi bize veriyor? B tarafından, B yakın taraftan hop saat yönünde 40 derece gidince ulaştık mı ulaştık? Bu olur. B yakın taraftan buradan saat yönü şu yön bu yönde 40 derece gittiğin zaman kuzey çizgisine ulaştık. B yakın taraftan hop saat yönünde gittiğin zaman 40 derece ulaştık. B yakın taraftan saat yönü şu yöndü. Hop bakın 40 derece gidince kuzeye çizgisine ulaştık. 5'e baktığım zaman B yakın taraftan saat yönü hareket ettiğim zaman hayır. 40 derece hareket ettiğimde buraya ulaşmıyorum. 40 derece bu yönle hareket etmem lazımdı. O zaman 5 yanlış oldu. Yanlış olan şık 5 yapmış oldu arkadaşlar. Tamam temel mantık bu. Bu kadar basit. Bu mantığı bildikten sonra çoğu soruyu çok rahat bir şekilde bence yaparsın. Hadi bakalım örnek ki. Buradan mantık ne? A'dan B'ye giderken B tarafından saat yönünün tersinde 30 derece gittiğinde kuzey çizgisine ulaşacaksın. Mantık bu. Evet B tarafından saat yönünün tersinde 30 derece gittim. Evet kuzey çizgisine ulaştık. Buradan baktığın zaman saat yönünün tersinde gitmem lazım. Kuzey çizgisine 30 derece ulaşmam için bu değil. Yanlış olan bu. Ee, bizden pusulanın görüntüsü hangisidir diye soruluyor. 1 doğru oldu. Sonra B tarafından baktığında saat yönünde 30 derece gidince buraya gelmem lazım. Hayır burası 150 derece bu da değil. Şurada B tarafından saat yönünde 30 derece gittiğim zaman ama pusulanın bu tarafı göstermiş bana 30 derece mi diye. Bu da değil. Şuradaki bölge olması lazımdı. Cevap ne yaptı arkadaşım? Yalnız 1 yaptı. Cevabımız böylelikle 1 oldu dostum. Geldik bir sonraki soruya. Ne diyor soru? Şekildeki A'dan B'ye. A'dan ve B'den O noktasına doğru giden hareketlerin pusuları da gösterdiği yerler verilmiş. Arkadaşlar kuzey çizgisi çizelim. Kuzey çizgisi bak şöyle çizdim. Burada da kuzey çizgisini çizdim. Şurada dikkat et. Sen A'dan O'ya giderken O tarafından baktığın zaman O tarafından saat yönünde gittiğinde 140 derece. Evet A'dan O'ya giderken O tarafından başladığın zaman hoop, saat yönünde 140 dereceyle kuzey çizgisine ulaşabilirsin. O zaman burası 140. Öbürüne baktığın zaman B'den O'ya giderken B'den O'ya giderken O tarafındaki çizgiden şuraya 130 derece diyor bana. Yani yine ne yapıyoruz bu sefer saat yönü tersine gideceğiz. O zaman burada buradan böyle başlayıp saat yönü tersine gidip buranın 130 derece olduğunu söylüyor bize. Bak soru ne kadar kolaylaştı. E, hocam kuzey çizgilerini çizdik eyvallah. Burası 140 sa. burası 40 mı? Evet. Burası 130'sa burası kaç yapıyor? 50. E şimdi şunlar kuzey çizgileri birbirine paraleldir. Nerede çizersek çizelim. E burada bunlar paralelse şöyle bir M kuralı çıktı. 40 ile 50'nin toplamı burası da kaç yapıyor o zaman? 90 derece yapıyor. Yani cevabımız 90 olur. Pusulanın mantığı bu. Çoğu kişi pusula sorularını yapamıyoruz hocam diyor. İşte bu mantıkta yaptığın zaman çok rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Evet gençler böylelikle pusula sorularıyla ilgili kısmı da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda karma kazanım testi karma. Yani bu şeyler... İşte döndürme, katlama, eş şekiller, bilmem ne. Onların nesi karmasıyla ile ilgili bir kazan testi var. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.